Selam arkadaşlar sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli balları kanalına hoşgeldiniz nasılsınız sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım hava grubunun güzelleri inşallah iyisinizdir sizler için 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar bakayım sevgili ikizler arkadaşımın terazi arkadaşımın kova arkadaşımın aşk duyduğu etkilendiği elektrik aldığı hoşlandığı kişilerin iç hayalleri neymiş iç dünyalarına bakacağız canlar ev hayatıymış iş hayatıymış onlara bakmıyoruz tamamen kalplerinden geçen hayalleri neymiş nasıl partner istiyorlar şöyle önce ikizler arkadaşlarımızdan başlayacağım Oba arkadaşlarımızdan çıkacağım durun bakalım neler çıkacak sevgili ikizler arkadaşlarımızın aşıklar açılımına başlıyoruz söyleyeyim burada size ait kart yok tamamen karşı taraf kartlarım çünkü bizler içimizi biliyoruz. Kalbimizden geçenleri biliyoruz değil mi canlar? Bunu bildiğimize göre kendimize bakmaya gerek yok. Önemli olan karşımızda kişi ne düşünüyor? Onlara bir bakacağız. Hayalleri neymiş? Baya bu insan bu sizin karşı partneriniz. Partner diyorum tabii ki. Kalbinizde olduğu için. Sevgili arkadaşlar karşınızdaki bu kişiler. Onlarda da biraz böyle bir gel git durumları var. İç hayatları, hayalleri şu an bunlar. Bir şeyleri bazen askıya alıyorlar. İçinden çıkamayınca şöyle şanslı yere gideyim diyorlar. Şöyle kader yüzümüze gülse diyorlar. İçinden çıkamadıklarında askıya alıyorlar. Ardından bir nefret durumu. Bakın nefret durumu var. Ardından kader yüzüme neden gülmüyor nefreti. Onun ardından da ister istemez bir korku durumları. Acaba kader yüzüme gülmez mi acaba benim hoşlandığım veya hoşlanacağım kişi ya da kişiler hayallerim bana gelir mi gelmez mi bakın burada gidiyor geliyor gidiyor geliyor böyle bir korku endişe belki de bu insan geçmişte canı yandı kandırıldı aldatıldı geçmişini bilmiyoruz geçmişe bakmıyorum şu anda geçmişte ne yaşadı bu insan korkular var bakın korkular endişeler var ya yoluma yalancı dolancının biri çıkarsa ya beni kandırırsa ya ben yine mutlu olamazsam gibilerden gel git durumları var bu insanın. Oysa ki istiyor ki karşılıklı çekim alabileceğim, hoşlanabileceğimiz, elektrik alabileceğimiz karşılıklı istiyor. Bu insan karşılıklı istiyor, kandırılmak istemiyor. Ben diyor sevdimse, aşık oldumsa aynı şekliyle karşımdakinden de bunu beklerim duygu düşünceler, hayaller var bu insanın sevgili ikizler arkadaşlarım şimdi 15 Kasım'a kadar diyelim ki bu insana ilanı aşk yaptınız size ne karşılık veriyor tepkisi ne hmm. Hmm, evet canlar hmm. evet engelli bu insan kusura bakmayayım ben bunu söylemek durumundayım <gülüyor> engelli derken yanlış anlamayın yani illaki partner engeli anlamında söylemiyorum partneri olan da var bakın burada anne baba engeli olan da var ya da bu insanların durumları iyi maddi durumları iyi de aile meselesine dikkat diyor ya da engelli partneri var da aile meselesine dikkat etmeliyim diyor. Bir şeyler var canlar bir şeyler var siz itirafta bulunduğunuz bu kişi size sıcak bakmayacak hemen kabuğuna çekiliyor. Çünkü burası aile meselesine dikkat etmek durumundayım der. Askıya alıyor bakın bir şeyleri askıya alacak zaten askıda. Demek oluyor ki buradaki korkuları hem istiyor bir şeyler yaşamayı istiyor. Hem de bir şeyleri de kaybetmekten de korkusu var. Ben de diyorum ki sevgili ikizler arkadaşlarıma, güzel insanlara açılacağınıza kapanın daha iyi. Anladınız? Böyle birilerine duygularınızı açacağınıza o duyguları kapatın. Daha karlı çıkarsınız. Anlamışsınız umarım ne olduğunu. Kesinlikle size sıcak bakmayacak bakın. Aşk açılımlarında şu kart. Azize'den farksızdır bunu her fırsatta da dile getireceğim ne diyormuş meleğim yüreğindeki işi yap diyor yüreğindeki işi yap tamam benim sevgili ikizler arkadaşlarım yüreğindeki işi yaptılar yaptılar yaptılar ama karşı taraf bakın ne yaptı bu söz karşı tarafa yüreğindeki işi yap diyor neymiş yüreğindeki işi yap bereketi gelecekmiş karşı tarafa bu söz İkizler kardeşim zaten yapacağını yaptı. Evet sevgili arkadaşlarım. Önermiyorum kendi adıma. Açılmanızı önermiyorum. Ama tabi saygı duyarım. Siz bilirsiniz canlar. Siz bilirsiniz. Hoş değil. Korkuları var. Bir şeyleri kaybetmekten korkacak siz. ilanı aşk ettiğinizde. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Bu kez biraz olumsuz geldi. O yüzden... Vallahi ne bileyim böyle bir şeyleri kaybetmekten korkan için nefes tüketmeye değmez diyorum ben. Bu benim nacizane görüşüm canlar. Evet, ikizler arkadaşlarımızın aşıklar açılımını tamamladık. Şimdi şimdi de sevgili terazilerimizinkine bir bakalım. Adaletin terazilerinin aşık oldukları, elektrik aldıkları hoşlandıkları kişilerin duygu, düşünceler, hayalleri içlerinden geçenler içlerini okuyoruz şu an burada. Askı da askı, askı da askı, hep bir askı. Hep bir şeyleri askıya alıyoruz değil mi canlar? Burada da askı geldi buyurun. Askı alıyor. Hayalleri var, yok mu? Hepimizin hayalleri var. Bu insanın da hayalleri var. Ama hayallere kavuşamamış askıya almış olmamış, kenara çekmiş olmamış bir türlü şanslı yere gidemedim diyor. Çünkü kartımız işin sonunda şanstan da söz eder. Bir türlü şanslı yere doğru ben gidemedim diyor. Bir ara iç dünyasında çıldırıyor bakın. Deliriyor. Neden diyor benim yoluma şöyle istediğim gibi biri çıkmıyor? Karar aşamasına geliyor bu insan içinde iç sesi. Karar aşamasına geliyor. Bir şeylerin kararını almak istiyor tekrar pus. Pus yok. Tekrar pusuyor. Bir kalkıyor, pusuyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Her şeyin hayırlısı. Olmayacağını kabul etmek durumundayım diyor. Birkaç gün sonra tekrar kalkıyor ayağa. Yine bir şeylerin etkisi altında. Ya gerçek hayatta birilerinin etkisi altında bu insan ya da hayallerindeki hayallerde neyi canlandırdıysa onun etkisi altında. Çünkü içten içe bakın ağlıyor Üzgün, mutsuz Sevgili terazi arkadaşım Sizin karşı aşk duyduğunuz, elektrik aldığınız kişinin içinden geçenler bunlar bakın Burada ağlama çıktığına göre Sizin bu aşk duyduğunuz kişi ya da kişilerin etkilendikleri birileri var Canlar bunu da söylemek durumundayız Onu kaybetmekten korkuyor bakın İçlerinde aman Allah'ım içten içe üzülüyorlar Ama gelin görün ki Bir yerde çıkışta yok gibi görülüyor Görüyorsunuz bir şeyleri askıya alıyor Olmuyor delilik yapacak olmuyor Kabulleniyor olmuyor Etki altında vesaire filan falan Diyelim ki sevgili terazi Arkadaşım Güzel insan ne yapıyor 15 Kasım'a kadar Bu kişi ya da kişilere ilanı aşk ediyor Kendini açıyor Kendini tanıtıyor. Size ne tepki verecek? Cevabı ne olacak? Bakalım mı? Bakalım. Hmm, güzel. Yoğun duygular hissedecek. Güzel. Çok güzel. Yoğun duygular hissedip bakın bir anda tez canlı olup atağa geçecek bu insan. Atağa geçecek. Niçin atağa geçecek? Buradaki sorunlar her neyse onları çözmek için. Çünkü bir şeyleri askıya almış. içinden çıkamadığı için. O her neyse... Onları çözmek için atığa geçmek demektir. Canlılık gelecek bu insana. Sevgili terazi arkadaşım durmayın açılın derim açıkçası. Durmayın açılın güzel geldi çok güzel geldi yoğun duygular hissedecek. Bu aşık olduğunuz veya elektrik aldığınız kişi ya da kişiler sizlere sıcak bakacaklar. Evet ne diyor meleğim her iki taraf için. Geçmiş şifası diyor geçmiş Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyormuş. Sevgili ikizler, pardon terazi arkadaşım ve karşı partneriniz. Her iki tarafa da söylüyorum. İkizlerden teraziye geçtim. Mutlaka illaki bir yerde karıştıracağım. Evet sevgili arkadaşlar. Durmayın açılın derim. Yenileneceksiniz bakın. Karşı tarafta da yenilenecek yıkım var yıkım derken bu sizi korkutmasın karşı taraf çok yoğun duygular hissedecek size sevgili teraziler adaletin terazileri 15 Kasım'a kadar medeni cesaretinizi toplayıp özgüveninizle şöyle sağlam adımlarla kendinizi bu insanlara gösterebilirsiniz benden söylemesi evet ikizler arkadaşlarımızı tamamladık teraziyi tamamladık şimdi sıra Zodya'nın özgürlükçisi olan Kovalara geldi. Evet, cazibeli kovalar. Sizlerin aşıklar açılımına bir başlayalım bakalım. Sizinkiler ne düşünüyorlar? Hayalleri neymiş sevgili kova arkadaşım? Aşıklar, ikizlerin aşıkları geldi. Evet. Sizin bu karşı partner diyelim. Tabii ki partner demek durumundayız canlar. Çünkü sizin kalbinizde hoşlandığınız, elektrik alıp aşık olduğunuz Kişi ya da kişilerin içinden geçen hayaller bunlar. Şimdi... Hem tek sevgiyle yetinmek istiyor. Sevgili kova arkadaşım, güzel insan, sizin aşık olduğunuz kişinin içi hayalleri. Bakın bunlar. Tek sevgili yetinmek demektir. Bir yerde de geçmişe örtü çekmek demektir. Aşıklar kartımız. İkizler Burcu'nun kartıdır sevgili kovalar. Bizler hava grubuyuz değil mi canlar? Hadi bakalım. Şimdi... Karşı tarafın içinden geçenler tek bir sevgiyle yetinmek istiyor bu insan. Ya hayatında biri var bana bu yetiyor diyor. Ya da yeni biri çıksa da şöyle sağlam bir insan çıksa da tek onunla yetinsem diyor. Hayalleri var. Evet hayallerde görüyorsunuz. Çünkü hayal çıktı. Hayal kartımız geldi. Bir yerde kalbi kırık, dökük, paramparça. ama şunu da söyleyeyim canlar affınıza sığınarak söylemek durumundayım burada çıkanların %50'si engelli %50'si yalnız geldi yalnız derken partnersiz şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız değil mi canlar şu ikisi bir kere engelli olduğunun göstergesidir şu ikisi yalnızlığının göstergesidir ben bunu söylemek durumundayım bakın burada ne kadar kalp kırık dökük de olsa Üç kılıç veya üç bıçak var burada. Ne alaka? Pardon. Bu ne alaka? Hem bir yerde geçmiş örtü çekmek istiyorsun. İç hayali bu insanın sevgili kova arkadaşlarım. Bir yerde geçmiş örtüyü çekmek istiyor. Karşı taraf bir yerde de engel var. Yüzde sinde engel var. Evet. Engelimle yetinsem o da olur bana diyor. Bazı arkadaşlarım bir yerde hayale kapılıyorlar, hayallerinde artık nerelere gidiyorlarsa, neyi hayal ediyorlarsa bu hayal buraya geliyor. Bakın güzelliklere düşkünlük, değişim, verimlilik, tek kelime güzelliklere düşkünlük. Böyle bir hayali var bakın %50'sinin %50'si ise ben engelliyim mümkün değil biri benim karşıma çıkıp sana aşığım derse ben buna karşılık verebileceğimi hiç sanmıyorum diyor neden çünkü ben bu insana karşılık verirsem biz bir kalpte üç bıçak veya üç kılıç haline dönüşürüz diyor çünkü benim kalbimde zaten bir tane mevcut üçüncüye yer yok diyor bir ben varım bir o var üçüncüye gerek var mı yok diyor bunun için ben hayallerimi öldürüyorum yani tek seviyeli yetineceğim geçmişi örtüyü çekiyorum diyor %50'si bunu söylüyor canlar sizler zaten bilirsiniz karşınızdaki zatları değil mi canlar %50'si ise aman Allah'ım oh canına minnet yeter ki gelen olsun ama burası bu ben sorumluluk sahibiyim benim sorumluluğum zaten var ben önümü göremiyorum İkinciye bana yer yok diyor. Benden söylemesi sevgili kova arkadaşım güzel insan yüzde si evet diyor. Hayallerine, hayallerine evet diyor. Size değil daha bakmadık. Yüzde si mümkün değil. Ben yanımdakile yetinmek durumundayım diyor. Durum anlaşıldı. Tamam mı? Tamam. Şimdi benim sevgili kova arkadaşım 15 Kasım'a kadar bu kişi ya da kişilere... İlanı aşk ettiğinde karşı taraf size ne tepki verecek bakalım mı? Hadi bakalım. Cevabı ne olacak bu insanın? Hmm. Hak ettiğini alma yapıyor. Hak ettiğini alma yapacak. Evet. Hak ettiğim işte benim bu diyecek sevgili kova arkadaşım. Hak ettiğim bu diyecek. Yine %50 %50 geldi gördünüz mü? Oraya da geleceğiz. Bunlar şu ikisi canlar sevgili kova arkadaşım ilanı aşk ettiğinizde bu yüzde ellisi işte bu aman Allah'ım kova tam benim aradığım kişi işte benim hak ettiğim diyecek sizi sürpriz olarak görecek çok sevinecek ama bu ikisi bu ikisi derken bu ikisi tek kişi Haberiniz olsun böyle de bir şey var. Bu ikisi de tek kişi. %50 %50. Bu ikisine yaptığınız takdirde işte size cevabı. Hayal kırıklığı, pişmanlık, keyifsizlik, melankoli. Yani şöyle söyleyeyim. Ne bu şimdi Şengül? Buradakilere oh bayram bize gelince niye seyran veya ayran diyeceksiniz belki ama canlar ne yapsın? Şimdi ben karşı tarafı sabunmuyorum. Ne yapsın? Görüyorsunuz değil mi? Geçmiş örtüyü çekti. Tek sevgili yetinmesi gerekiyor. Hadi bunu da geçtik. Bu ne bu? Bir kalpte üç bıçak olur mu? Üç kılıç olur mu? Üç kişi olur mu? Olmaz değil mi? Üç kişi olursak biz, biz diyor üçümüz bir araya geldiğimizde ayakta duramayız. Bak böyle devriliriz diyor bu zat. Bu kişi bu kişi. Devriliriz diyor. Bizim ayakta durabilmemiz için işte böyle olmamız lazım. İki tane olmamız lazım. E ben zaten iki taneyim. Üçüncüye yer yok ki diyor. Ah be güzel insanlar. Yapacak bir şey yok. Mutlaka birbirini takip ediyor. Ama şu yüzde elli olan kova arkadaşım süpersin bebeğim. Çok şanslısın. Benden söylemesi sizi bir yani nasıl diyeyim böyle evrenin gönderdiği bir sürpriz olarak kabul edecek sürpriz işte benim hak ettiğim bu diyecek ne yapalım hepsi bir olmuyor canlar %50'si maalesef engelli yapacak bir şey yok her şeyin hayırlısı ne diyormuş meleğim her iki taraf için fark etmiyor akışta ol diyor sevgili kova arkadaşıma Bırak seni gideceğin yere akış götürsün Direnmek seni zorlar ve geciktirir Buyurun işte gördünüz mü Kime söylüyor bunu Bu ikisine İlanı aşk edecek olan Sevgili kova arkadaşıma söylüyor Direnme Bu insana ne gerek var ilanı aşk etmeye İlanı aşkı bunlara yapın Bu ikisine yapmayın Onun var zaten o engelli Tamam Üç şey ayakta duramaz Bak yıkıldı. Tamam mı? Akışta ol. anlına ne yazıldıysa. Kaderinde kim varsa evren seni oraya getirecektir. Sevgili kova arkadaşım. %50'niz size söylüyorum. Benden söylemesi. Evet sürprizimi aldım. Maalesef alamıyorum. Aha i̇şte buyurun. Evet sevgili ikizler, terazi ve kova arkadaşlarım.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 Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve sizleri kocaman öpüyorum. Bay sevgili hava grupları.